Rüyada mavi orkide görmek ne demek? Bakın mi alıyorum. Ne demek diye birlikte. Rüyada mavi orkide, yani şöyle bir yaprakları güzel bir orkide görüyorsanız, evladınız, evladınızla alakalı çok büyük bir sevinç yaşayacağınız, onunla ilgili planladığınız her şey bir gelecek çok güzel aydınlığa erişeceğini gösterir. Yani mavi orkide genelde evlat ve erkek çocuklarınızla ilgili korkularınız, kaygılarınız düzeniyle ilgili, iş düzeniyle ilgili oturtamadığı her şeyin daha rahat bir şekilde oturtacağını gösterir. Eğer ki rüyada e, kız e, İşle alakalı stresli iş yerinde bir orkide gördüyseniz, iş, iş, iş alanınızda orkide gördüyseniz, işinizle alakalı ani değişiklikler, parayla ilgili yaşayacağınız sorunlar gideceği, bol bereketli ve rahata ereceğiniz bir dönem uyarısı verir. Hatta kendi işini yapmak isteyenlerde de para erkeği temsil eden bir güçtür. Eğer bir kadın orkide görüyorsa hayatındaki insanın çok varlıklı, çok rahata ereceği, çok iyi bir evlilik ve hayırlı bir evlat dünyaya getireceğini gösterir. Eğer rüyada evli bir kadın birbirine ile ilgili pulizler yaşıyorsa ve orkide mavi görüyorsa para konusunda eşinizin size yalan söyleyeceğini ve Rabbim bunu sizin ayağınıza getireceğini gösterir. Eğer çocuğunuz orkideyi mesela kız çocuğunuz 18 ya da 7 yaşında ve 7 18 arası çocuğunuz orkide görüyorsa sağlık sektörü ve kendi alanında çok büyük başarılar elde edeceğini temsil eder. Eğer ki boş bir alanda mavi bir orkide görüyorsanız hani hiç alakasız boş bir alanda bir orkide görüyorsanız aksiliklerle ilgili hayatınızın umutsuz baktığınız hayatınızla ilgili çok güzel değişimler ve bu değişimlerle birlikte içsel dünyanız, mesela ev sıkıntınız, miraslı konunuz varsa sizin artıya geçeceğiniz yani sizin bu noktada artıya geçeceğiniz, iş konunuzda problemler yaşıyorsanız feraha ereceği, parayla alakalı borçlarınız varsa belli bir süreçte tez vakitte bunları aydınlığa geçireceğinizi gösterir. Yani orkide e, sağlık, e, sa sağlık problemi yaşayan biri, Özellikle bir kadın kanserse ya da bir erkek kanserse rüyasında mavi orkide gözüküyorsa ve ameliyat ameliyatının güzel geçeceği ve vücudundaki sıkıntılarının komple biteceğini gösterir. Yani vücut enerjisi e, temizleneceği daha rahat bir noktaya geçişini temsil edecektir. Eğer yaşlı bir boyunca, e, babanız görüyorsa ya da dedeniz görüyorsa onun mirasıyla ilgili kardeşleri arasında haksızlık ve çok uzun süredir de yaşadığı olaylarla ilgili haklarını kazanma zaferi erişeceğini gösterir. Ve mavi orkideyi bir mezarın üstünde görüyorsanız, bir mezarın üstünde, çok güzel bir toprağa, çok güzel bir eve sahip olacağız ve bu ev size uğur ve bereket sahibi olacağı gösterir. Eğer hiç çocuğu olmayan ve uzun süredir çocuk tedavisi görüyorsa, artık çocukla ilgili umudunu kesmişseniz, Rabbim size erkek çocuk sevincini yaşatacağı ve bu erkek de erkek sizin evinize uğur getireceğini gösterir. Hastalıklı mesela e, hastalıklı bir çocuğunuz varsa ve orkide gördüğünü anlatmaya çalışıyorsa hastalığının ilerleyeceği, onun acilen tedaviye ihtiyacı olduğunu gösterir. Yani orkide bereketi, aydınlanmaya, mesela iş iş hak iş mesela işsiz bir orkide görüyorsa ve iş mahkemesiyle alakalı e, alması gereken evrelerle ilgili mücadele veriyorsa bunların hepsini yasal olarak alıp kendi zaferini, kendi enerjisine erişeceğini gösterir. Orkide güzeldir. Bol bol orkideler görün. Mesela kanserseniz bile iyileşeceğinizi gösterir. Mutlu kalın, umutlu kalın. Allah'a emanet olun.